hakkında düşünceleriniz nelerdir? Çok hakkında. Yani çok gururluyuz. Ee, kendi aracımızı ürettik. İnanılmaz bir gurur. Çok mutluyuz. Görmeye geldik. <gülüyor> tok hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Vallahi ne de söylenecek söz yok. Yerli ve milli. Uşağımıza da gelmiş onu görmeye geldik. Yani bir tok değil. Yani reisin yaptıklarına yani biz ulaşamıyoruz. Yani. Biz bunun daha öncesinde gördük. Recep Tayyip Erdoğan'ın daha öncesinde gördük. Şimdikini de görüyoruz. Onun için seçimde giderken sandığa giderken herkes kafasını önüne şöyle bir şey düşünsün ondan sonra oy versin. Bundan sonrasını artık bundan iyisi varsa ona gidelim. Ama yok. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Düşüncelerinizi alabilir miyim? Yani arabamızı görmedik ama çok güzel, süper, milli gururumuz yani, gurur duyuyoruz Türkiye ile. Ha? Televizyonları da görüyoruz şimdiye kadar, Daha yakından görmedik. Bugün yakından görmek için geldik. Aa, kuraya girdik, kuradan çıkmadı. Bakacağız, bakalım bir şey yapabilirsek, en azından bir fotoğraf falan çektiririz belki. nelerdir ya düşünceli iyi yani mümkün olduğu yüzde yüzünü yerli yapsak daha güzel olur o da olacak mutlaka bir gün ama Türkiye'de teknolojinin gelişmesi başka bağımlılıklardan kurtulmak bizim için ideal bir şey yani mutluluk var bir şey bir durum yani öyle şey değil biz yazıldık ama bize çıkmadı yazınca İrali doğru çıkar Seydanın almayı düşünüyoruz bakalım ne olursa Türkiye'nin gururu herkese Allah nasip diyorum diyor onlar. Tokun uşağımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. <gülüyor> Engellemelere rağmen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere e, bu bütün engellemelerin önüne geçerek arkasında dimdik durarak çok şükür yerli ve milli aracımızı e, ülkemize kazandırdık. Tabii bu bir sembol. Sadece yerli ve milli tok değil. Bizim e, havada e, Kızıl Elma, Kaan, Atak ve birçok yerli milli e, savunma sanayi araçlarımız. Bunun yanında denizde, TCG, Anadolu gibi e, dünyadaki ender ülkelerde bulunan uçak gemimiz. Dünyanın ilk siha uçak gemisi gibi birçok alanda karada, denizde, havada artık Türk milleti kendi imkanlarıyla başkalarına muhtaç olmadan bu e, teknolojileri yapabildiğini Başka göstermiş oldu. İnşallah, inşallah, inşallah. E, gerçekten de e, bundan sonra 2. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı Türk yüzyılı olacak. Bunun da liderliğini 20 senedir memleketimize gece gündüz e, hizmet edip yerli ve milli bir e, teknolojiyi, ekonomiyi, sanayiyi ülkemize kazandıran Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde olacaktır. Uşak Belediyesi olarak biz de e, Türkiye'de ki bu TOK'un ilk üretilenlerden bir tanesini şehrimizde kazandırmış olmaktan, vatandaşlarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Ve şunu da ifade etmek istiyorum. Vekilimizin de biraz önce söylediği gibi TOK'umuz e, uşağı malı oldu. Bundan sonra da uşağımızda kalacak. Sadece göreceye getirmedik. İnşallah e, sayılarını arttıracak ve e, burada da gururumuz olmaya devam edecek diyorum. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkürler. Eyvallah. TOK hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii çok e, bir araba üretmekten ziyade Türkiye'nin önünün açılması demek. Yani Türk gençlerinin ve Türk iş adamlarının neler yapabileceğinin göstergesidir. Hep şunu da korkuturlar bizim: Siz yapamazsınız, edemezsiniz ve üretemezsiniz dediler. Bizim ülkemizde lider olunca nasıl bunu Türk gençlerinin, Türk iş adamlarının ürettiğinin bir göstergesidir bu. Ve aynı zamanda. Ya bu, bu, bu araba sektöründen dünyaya rekabet etmek için daha başlangıç. İnşallah bunların daha sonrası gelecektir. Bu tok olsun, iha olsun, siha olsun, milgemi olsun, ateşli köpdeler olsun ve kısa menzilli füzelerimiz olsun, bizim için gerçekten de çok önemli.